Evet Meryem Rostlar nasılsınız umarım iyisiniz. ben iyiyim. teşekkür ederim. Bugün e, sonunda surat kargo e, Gönderdi e, Mouse'umu Zaten size söylemiştim e, Surat kargo Göndermesi gerekiyor dedim. E, modelimiz Rampage SMXR44 diye bir şey. Profesyonel e, oyuncu mouse'uymuş. E, şöyle göstereyim kutusunu e, Şöyle e, bir baktığımız zaman Şimdi 800, 1600, 2400, 3200, 4800 ve 6400 DPI yapabiliyormuş ve 100 milyon e, tık ömrü varmış. 1000 Hz'deymiş, 1000 Hz'miş falan filan, okey. Ve ayarlarında rengini falan değiştirebiliyormuşsun. E, şimdi şunu bir açayım, bir dakika. Allah şükür artık Surat Kargo Instagram'dan yazdı bana Surat Kargo Türkiye. YouTube'da attığınız videoyu gördük falan diye işte. E ben de sevindim. İletişim bilgilerimi verdim. Hemen geldi. Demek ki neymiş arkadaşlar? Surat Kargo için sizde şey yapmanız gerekiyormuş. İlla e illa şikayet etmeniz gerekiyormuş. Yoksa getirmiyorlarmış. <gülüyor> Ama yine sağ olsunlar. Ne kadar bekletseler de iyilik yaptılar. Bunu oğlum, bunu açılmıyorlar. Tam açıl açılsak ne oldu? Evet, çünkü sıkıntı çıkıyor yani sonradan. Evet bu şekilde açıyoruz. Açamıyoruz ha. şuraya da koymuşlar. Allah. Im. Şimdi gelin ses kameri ben şuraya koyayım gençler. Buradan size göstereyim. Hmm. Şöyle. Tamam şu an gözüküyor tam. Bak. Şurada da var bir tane. Lan oğlum, bunu açabileceğimiz bir şey yok ya. Dur bakayım. Bir dakika. Maşallah. Sen neymişsin? Ne diye koydular seni? Çıkmıyor. Tamam çıktı çıktı çıktı. Sakin ol. O zaman bir açalım artık. Da da dan. Uf da -da mouse büyükmüş. Güzel güzel. Ben küçük birazcık şey yaptım. Ama gayet büyük yani orta el ve büyük el için cidden ideal bir şey. Orta el ve büyük el için. Fişek gibi mouse ne diyeyim yani. Dur bakayım. Başka içinde başka bir şey yok. Şöyle bir şey var. Rampage'in şeyi işte. Şu kalan bu kalan. Bu da böyle bir şeyden. Bunu da koş. Şimdi. Şimdi nasıl mouse açalım biz? Böyle bir şey de çıkıyor mouse gördüğünüz üzere. Of. Vuruşu. Bakın. Basma hissiyatı. Güzel. Böyle ses çıkarıyor. O tekerli Arkadaş benim bozuk mouse'da tekerlek şeydi ya. Uğraş uğraş. DPI arayın. Ayarını buradan Buradan da işte. Şey işte. Bunu zaten herkes biliyor işte. ileri geri şeyi. Baya iyi bu arada. Bakın benim eski mausta buydu. Bakalım. Karşılaştıralım. Bakın gelin karşılaştıralım atıralım Bakın. Eski mouse yine rainpage. R1'di bu. Bu da R44'tü. Bakın ele bu şekilde oturuyor. R44. Ee, bu da arkadaşlar R1'de e, bu şekilde oturuyor. Yani orta el benim elim orta yani. Orta el için ideal. Cidden ideal bir şey. Ee, ya bu güzel. Bu güzel cidden. Alınabilir mouse bu. Siz de alabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Cidden ikisinde ele uyumu güzel. Ee, kendinize yakın bakın gençler. Bunu taktığımda bir oynanış gameplay ee, size gösteririm. Güzel. Rengini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.